Eminim günlerdir aktüel ürünlere böyle bir bilgisayarın gelmesini ipli çekiyorsunuz. Bu bilgisayar aslında hangi kullanıcılara hitap ediyor? Kimlerin işini fazlasıyla görecek? Kimler için üretilmiş? Hangi oyunlar oynayabilirsiniz? Hangi programları çalıştırabilirsiniz? İşte bu soruların cevabına videoyu sonuna kadar izleyerek ulaşabilirsiniz. Dilerseniz hemen bilgisayarın genel özelliklerine bakarak incelemeye geçelim. Öncelikle bilgisayar TR'de herhangi bir yerde satışa sunulmamış ve herhangi bir markette satılmadığını araştırmalarım sonucunda size net bir şekilde söyleyebilirim. Aktüel ürünlere gelecek olan bu bilgisayarın hangi model olup olmadığı yazmadığı için araştırmalarım sonucunda hangi marketlerde satılıp satılmadığını o yüzden bulamıyorum. Üzerinde bulunan sistem özelliklerinden arattırdığımda karşıma iki farklı model denk geldi. Aslında bime gelecek modelin bir farklı versiyonu denk geldi. Sizler için özelliklerini karşılaştırdım. Bu videoda bu bilgisayarın kimlere hitap ettiğini göreceğiz. Ve YouTube üzerinde... Bir kullanıcının bu bilgisayarı aldığını ve kutu açılımını yaptığını fark ettim ve sizler için video içerisine de o videoyu ekledim. Açıklama kısmındaki internet adresinden o videonun tamamına da ulaşabilirsiniz. Hemen bilgisayarın özelliklerini tek tek inceleyerek kimler için üretildiğini bulalım. Kimler için üretilmişse o kişiler alsın. Bilgisayarın hemen teknik özelliklerini inceleyelim. 15.6 inç HD bir ekrana sahip olan bilgisayar. Üzerinde yansıma engelleyici mat bir yüzeyle birlikte geliyor. Bu yüzey sayesinde açık ortamda veya ışığın çok fazla olduğu ortamlarda çevredeki nesnelerin aslında bu ekranın bu özelliği sayesinde yansıma yapmayıp direkt gözünüze gelmesini fazlasıyla engelleyecek. Ve bu sayede bilgisayarın ekranında bulunan görüntü kalitesini fazlasıyla arttırmış bir şekilde deneyimleyebileceksiniz. Videoda da görüldüğü gibi ekran farklı ışık açılarında yansımaları fazlasıyla ortadan kaldırmakta. Ama bu ekran boyutunda dikkat etmeniz noktalarından bir tanesi şu. Eğer iyi bir bilgisayar istiyorsanız iyi bir oyuncu veya iyi bir dizi veya film izlemek ve görüntüden fazlasıyla keyif almak istiyorsanız kesinlikle Full HD ekran deneyimine sahip olan bir bilgisayar tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü HD bir ekranla Full HD ekran arasındaki farkı İki bilgisayarı yan yana koyduğunuzda fazlasıyla göreceksiniz. İkisi arasındaki piksel yoğunluğundan kaynaklanan ve farklı açılardan ekranın görülme netliğinin 2 kat, 3 kat hatta ekran çözünürlük oranına göre 4 kat artmış olduğunu fazlasıyla hissedecek. Kesinlikle cebinizden birazcık daha para koyup o ekranlı bir bilgisayarı tercih edeceksiniz. Full HD bir ekranı tercih etme sebeplerinizden bir tanesi de tüm gününüzün neredeyse %80'ini %90'ını eğer ekran karşısında geçiriyorsanız kesinlikle full HD bir ekrana sahip bilgisayar tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Gelelim bilgisayarın işlemcisine ve işlemcisinin aslında bize neler sunduğunu ve bu işlemciyi kullanarak neler kaybettiğinize Hemen bir bakalım. AMD A4 9120 kod adıyla satışa sunulmuş olan bu işlemci aslında neredeyse giriş seviyesi bir işlemci. Hem oyun performansınızı hem de yüksek grafik gerektiren birçok uygulamada aslında çok fazla yetersiz kalacaktır. 1 GB sistem belleğine sahip olan ekran kartı yaklaşık olarak 2.2 ile 2.5 GHz hızları arasında çalışmakta ama kesinlikle size istediğiniz performansı vermeyecektir. 2017'nin ikinci çeyreğinde satışa sunulmuş olan bu işlemci aslında Intel'in i3 işlemcilerine performans olarak fazlasıyla yaklaşmış bir işlemci olarak da nitelendirebiliriz. Dilerseniz GPU Benchmark'ın 10 farklı işlemci ile karşılaştırdığı grafiğe dikkatli bir şekilde bakalım. Grafiğin en üstünde Intel'in en iyi işlemcilerinden bir tanesi var. Ve alt tarafa doğru işlemcilerin seviyeleri ve işlemcilerin nesilleri düştükçe araların deki performans farklarını ve en altta da AMD'nin A4 işlemcisinin bize sunduğu performans farkını fazlasıyla görmekteyiz. Bu grafikten de anlaşıldığı üzere A4 kesinlikle i3 bir işlemciye denk gelmekte. Bu da Birçok oyun ve grafik gerektiren program ve oyunlarda uygulamalarda sizi fazlasıyla zor durumda bırakacaktır. Dilerseniz bir başka grafik olan yine CPU performans ve fiyatını karşılaştıran bu grafiğe de baktığımızda yine aynı şekilde A4 işlemcinin diğer grafik işlemcileri arasındaki fiyat farkını da fazlasıyla görüyorsunuz. Çünkü ortaya koyduğu bir performans vaat ettiği bir durum kesinlikle çok düşük seviyelerde olduğu için fiyatı da az. Aynı sitenin diğer verilerinden bir tanesine baktığımızda neredeyse aynı segmentte olan birçok işlemcilerle karşılaştırıldığını görüyoruz. Burada da neredeyse kendisiyle aynı hızlarda çalışan işlemcilerle arasındaki performans farkını grafiklerden fazlasıyla anlayabilirsiniz. Konuyu toparlamam gerekirse bu işlemci kesinlikle grafik gerektiren uygulamalar ve oyunlar için uygun değil. Bilgisayarın diğer bir özelliği de 500 GB sabit diske sahip olması sahip olduğu 500 GB'lık bu disk 5400 RPM dönme hızına sahip ve bu dönme hızı neredeyse birçok yükleme performansında bilgisayarın açılış kapanış performansında ve neredeyse uygulamaların açılış kapanış hızlarında fazlasıyla yetersiz kalacak bir performansa sahip videonun sonunda bilgisayarla ilgili çok güzel tavsiyelerde bulunacağım eğer bu bilgisayarı alıp üzerine birazcık daha masraf yaparak bilgisayarın hızını ve gücünü ikiye Sistemi destekleyen 4 GB DDR4 RAM'lerle birlikte gelen bilgisayar aslında bana kalırsa fazlasıyla yetersiz bir RAM seçeneğine sahip. Şu an DDR4 RAM'ler günümüzde fazlasıyla popüler bir şekilde kullanılıyor. Aslında birçok sistemde eğer DDR3 RAM kullanıyorsanız DDR4 RAM'e geçmenizi fazlasıyla tavsiye ediyorum. Çünkü DDR4 RAM neredeyse en yüksek sistem çalışma hızına sahip. Bu sayede verileri daha hızlı bir şekilde şekilde işleyip sunum yapabiliyor. Özellikle bu bilgisayarla birlikte gelen RAM 1866 SD RAM seçeneğiyle birlikte geliyor. Bu RAM seçeneği kesinlikle Didray 4 RAM'in en düşük frekans aralığında çalışan RAM'lerinden bir tanesi. Yani Didray 3 RAM'in orta seviye bir RAM'iyle neredeyse Didray 4 RAM aynı performansı vermekte. Kesinlikle bilgisayar RAM konusunda fazlasıyla yetersiz kalacaktır. Hatta bu RAM'in yaklaşık 2 GB'nı sistem kendisi kullanacak ve geriye kalan 2 GB sizin arka planda çalışan uygulamanızın verilerini saklayacağı için aslında size hiçbir şekilde RAM performansı vermeyebilir. Tabi bu durumu içerisine yükleyeceğiniz uygulama ve oyunları azaltarak daha iyi hale getirebilirsiniz. Gelelim bilgisayarın aslında performans noktasında fazlasıyla en önemli noktalarından bir tanesi yani ekran kartına. Ekran kartı bir bilgisayarda ne kadar güçlü ise üzerindeki işlemciyle belli çalıştığında içerisindeki oyun ve uygulamaların fazlasıyla performanslı bir şekilde çalışmasına ve RAM'in de bunun desteklemesiyle aslında sizin çok güzel bir hıza ulaşmanıza el veren sistem parçalarından bir tanesi. Bu bilgisayar için grafik konusunda fazla ithalı oyun ve uygulama kullanacaksanız kesinlikle size üzücü haberlerim var. Bilgisayarın üzerine gelen işlemci Netbook check adlı site tarafından analiz edilerek şu sonuca ulaşılmış. Aynı seviyede olan h 8210 ekran kartıyla neredeyse aynı performansı verdiği için bu bilgisayarda üzülerek söylüyorum sadece eski ve performans gerektirmeyen oyunlar oynayabilirsiniz. Dilerseniz bu sitenin bize sunduğu grafik kartı ile ilgili bilgilere bakalım. Bu ekran kartı DirectX 12'ye destek vermekte ama birçok oyun ve uygulamada performans kaybı yaşamakta. Sitenin paylaştığı bilgilere bakarak ekran kartı çözünürlüklerine göre 3D mark performansını kıyasladığımızda aslında ekran kartının ne kadar düşük bir performans ortaya koyduğunu fazlasıyla görebiliyoruz. Bu performans düşüklüğü aslında ekran kartının 1 GB'da sınırlandırılmış kapasitesi ve işlemci çalışma hızından kaynaklandığı fazlasıyla göz önünde. Aynı zamanda ekran kartını diğer ekran kartlarıyla da kıyasladığımızda gerçekten performans olarak fazlasıyla dip seviyede olduğunu görebilirsiniz. Sizler için sitenin verdiği diğer bilgileri de birkaç saniyeliğine de olsa ekliyorum. Dilerseniz videoyu durdurarak bu bilgileri okuyabilirsiniz. Özellikle bu bilgisayarda oyun oynamak ve performansa dayalı işler yapmak isteyen kullanıcılar için oyun performanslarını dilerseniz bir gözden geçirelim. FIFA 2016'da farklı ekran çözünürlüklerinde neredeyse FPS değerleri fazlasıyla düşük seviyede. FPS değerinden kısaca bahsetmekte bahsedeyim. FPS değeri bir oyun veya uygulamanın saniyede gösterdiği kare sayısıdır. Yani bu grafik kartı FIFA 2016'da ortalama 22 ile 14 arası bir FPS değerine sahip. Diğer oyunlara da kısaca göz gezdirelim. Buradaki oyunlara dikkat ettiyseniz birçok oyun 2015-2014 yılları arasında çıkmış olan oyunlardan ibaret. Bu oyunlardan da anlaşılacağı üzere bu grafik kartında neredeyse 2015 ve öncesi birçok oyunda hem FPS kaybı yaşıyorsunuz hem de oyunun performansı fazlasıyla düşük oluyor. Yani güncel birçok oyunda istediğiniz hiçbir performansa ulaşamayacaksınız. Bilgisayar ekran kartı konusunda yeteri kadar yerin dibine sokup çıkardığımızı düşünüyorum. O yüzden hemen diğer özellikle geçiş yapalım. Çift hoparlörle birlikte gelen bu bilgisayar size film izlerken veya müzik dinlerken eğer bir kulaklık kullanmıyorsanız çevrede de fazla bir ses yoksa idare edebilecek bir ses düzeyinde ses vereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda aktüeldeki katalogda özellik olarak yazılmamış ama benim araştırmalarım sonucunda fark ettiğim bir özellikle bilgisayarda DVD girişinin bulunması bu sayede birçok DVD oyun veya filmi bilgisayarı da istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İnşallah bu gelen modelde de DVD girişi vardır. DVD girişi olmasının hem artı hem eksi yönlerinden bir tanesi artı yönleri DVD'yi çıkartıp dilerseniz bilgisayara harici bir şekilde DVD slotu üzerinden hard disk girişi yaparak bilgisayarın hafızasını fazlasıyla arttırabiliyorsunuz. Olumsuz yanı ise eğer kullanmıyorsanız bilgisayarınızda boş yer kaplıyor ve ağırlık yapıyor. Tabi bu sizin için fazla önemli değilse bunu dikkat almanıza hiç gerek yok ve bilgisayarda bulunan Aslında şu an günümüzde çıkan birçok bilgisayarda olmayan bir özelliklerden bir tanesi de bataryasının çıkarılıp takılabilir özelliğe sahip olması bu sayede bilgisayarınızın bataryası öldüğü zaman artık ömrünü tamamladığında Dilerseniz aynı özelliklere sahip farklı bir bataryayı alıp takabilirsiniz. Bilgisayarın artı yönlerinden bir tanesi de bana kalırsa bu. Aynı zamanda kablolu bir internet kullanıyorsanız bilgisayar üzerinde bulunan Kablolu internet girişi sayesinde evinizde bulunan kablolu interneti kullanabileceksiniz. Eğer bu giriş bozulursa USB'den desteklenen kablo giriş aparatlarını alarak da kablolu bir şekilde internetinizi kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle tavsiyem kablosuz bir internet ağı kullanmanız olacaktır. Hem kablodan uzaklaştırır hem de bana kalırsak kablolu bir internete göre daha fazla bir performans vermekte. Aynı zamanda bilgisayar içinde HP'nin kendi uygulamalarından bazı da bir birlikte geliyor. Bu uygulamalar sayesinde bilgisayarınızın performansını arttırabiliyorsunuz. İçerisini temizleyebilir ve programlarla gelen araçları kullanarak bilgisayarı daha kullanışlı bir hale de getirebilirsiniz. Belki merak edenler vardır. Laptopun kesinlikle klavye aydınlatması yok. Eğer gece karanlık ortamlarda falan bilgisayarı kullanmak istiyorsanız veya karanlık ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorsanız bu özellik sizin için olumsuz yönde olacaktır. Eğer karanlık ortamlarda fazla vakit geçiriyorsanız kesinlikle klavye aydınlatmalı bir bilgisayar tercih etmenizi fazlasıyla tavsiye ediyorum aynı zamanda bilgisayar bluetooth desteğine de sahip bu sayede bluetooth hoparlörünüzü kulaklığınızı falan bağlayarak çok işlevsel bir şekilde de kullanabiliyorsunuz aynı zamanda bilgisayarın üzerinde bulunan hafıza kart girişi sayesinde Bilgisayarı farklı formatlarda olan hafıza kartlarını takarak bilgisayarı daha işlevsel hale de getirebiliyorsunuz. Bilgisayar üzerinde 3 adet USB girişi bulunmakta. Bunlardan 2 tanesi USB 2.0 bir tanesi USB 3.0 hızlarına sahip tabi bu oran değişebilir Çünkü ben internette okuduğum bilgilerde dayanarak bu bilgileri size veriyorum bilgisayarın ağırlığı sizin için önemliyse bilgisayar 2.1 kilogram ağırlığa sahip Bu da çantanızda veya koltuk altınızda çok rahat bir şekilde taşımanızda olanak tanıyor gelelim bilgisayarın batarya performansına bilgisayar gerçekten Üzerinde bulunan işlemciyi ve fazlasıyla zorlamazsanız size tam 11 saatlik bir kullanım vaat ediyor. Tabi bu içerisinde bulunan çalışan uygulamaların seviyelerine ve performanslarına bağlı olarak değişebilir. Yaklaşık olarak 7 ile 11 saat arasında fazlasıyla kullanabileceğinizi tahmin ediyorum. Tabi bu oran video izlerseniz değişiyor. Ortalama 5 saat ile 7 saat arasında bir görüntü izlemenize olanak tanıyor. Aynı zamanda bilgisayar üzerinde fazlasıyla görüntülü görüşme yapıyorsanız bilgisayar üzerinde bulunan Webcam sayesinde görüntülü görüşmeleriniz artık daha eğlenceli hale girebilir. Tabi üzerinde bulunan kamera dijital olarak nitelendiriliyor. Yani görüntü performansı konusunda fazla bir şey beklemeyin. Son olarak Windows 10 ile birlikte gelen bu bilgisayar 64 bit işletim sistemine sahip. Ve şimdi size bilgisayarla ilgili çok güzel tavsiyelerde bulunacağım. Eğer bu bilgisayarı alıp bilgisayarda ofis programları olsun gerekse PUBG Mobile olsun veya performans gerektiren farklı uygulama ve oyunlar olsun bunları şimdi size söyleyeceğim şeyleri yaparak bu bilgisayara performans kazandırabilir ve neredeyse birçok oyun ve uygulamada fazlasıyla hızlı bir şekilde işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi... Özellikle üzerinde durmak istiyorum kesinlikle üzerinde bulunan harddixi ssd alarak değiştirin çünkü ssd sayesinde neredeyse 7 kat fazla hıza sahip olacaksınız. Özellikle size Samsung SSD'leri önermek istiyorum çünkü bu SSD yaklaşık olarak yazma ve okuma hızları birbirine çok yakın ve 5 yıl garanti ile birlikte geliyor. Bu garanti sayesinde SSD'yi hiç korkmadan kullanabiliyorsunuz ve bilgisayarın açılış kapanış olsun, uygulama açma kapama olsun, bir veri aktarma, veri yükleme hızlarında olsun neredeyse uçtuğunuzu hissedeceksiniz. O derece belki daha fazla da olabilir. Kendim de SSD'yi kullandığım için size tavsiye ediyorum. Ben de yeni aldım ve SSD ile şu anki içinde bulunan HardX arasında dağlar kadar fark olduğunu gördükten sonra daha önce geçmediğime pişman oldum. O yüzden eğer bir bilgisayar alıyorsanız kesinlikle içerisinde SSD olması gerekiyor. Ve SSD'yi seçerken de kesinlikle hafıza durumunun yüksek olmasına dikkat edin. Çünkü ne kadar yüksek SSD o kadar çok hızlı veri işleme demek. Yani bilgisayarın içine yüklediğiniz verileri aslında SSD'ye yükleyip SSD'den tekrar alırsanız ve oyunları da SSD'ye yüklerseniz performansınız daha hızlı bir şekilde artacaktır. Ve diğer bir tavsiyem de bilgisayarın üzerinde bunlar RAM'in çok yetersiz gelmesi. Siz gelen RAM sayesinde aslında birçok uygulama ve oyunlarda performans düşmesi yaşayacaksınız. Bu yüzden Kesinlikle en az 8 GB DDR4 RAM almanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede yaklaşık 12 GB RAM'iniz olacak. 4 GB'ını hem sistem hem de arka planda çalışan uygulamalar alsa bile size kalacak 8 GB. Bu 8 GB'lık RAM sayesinde bilgisayarınızda çalıştıracağınız ofis uygulamaları olsun, düşük performanslı oyunlar olsun herhangi bir şekilde performans kaybı yaşamayacaksınız. Hem SSD hem de RAM farkını fazlasıyla göreceksiniz. Son olarak bu bilgisayarı kimler almalı? Kimler almamalı? O konuya değinmek istiyorum. Alması gerekenler ofis programları üzerinde çalışma yapacak, herhangi bir şekilde kod yazacak ve bilgisayarı aslında Chromebook gibi kullanmak isteyen kullanıcılar fazlasıyla tercih edebilir. Veya çocuğunuza karne hediye almak istiyorsanız ve YouTube, Google Chrome ve ufak tefek oyunlarda vakit geçirmek için bu bilgisayarı düşünüyorsanız bence hiç çekinmeden alabilirsiniz. Ama bilgisayardan çok fazla bir performans beklentiniz varsa Adobe gibi veya GTA 5 gibi performans gerektiren uygulama ve oyunlar kullanacaksanız kesinlikle uzak durun. Aldığınız bilgisayar sizi performans kayıpları yaşayarak fazlasıyla moral bozukluğuna sürükleyecek. Bu da almanıza pişman olma sebeplerinden bir tanesi olarak karşınıza çıkacaktır. Son olarak eğer bir bilgisayar almak istiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında size tavsiyelerde bulunmak istiyorum Çünkü ben almadan önce bu konulara fazlasıyla dikkat ettim ve iyi ki de dikkat etmişim diyorum ve sizlere bu tecrübelerimi paylaşmak istiyorum Öncelikle bir bilgisayar alacaksanız kesinlikle ekranın görüntü kalitesine çok fazla dikkat edin ve full HD'den aşağı bir bilgisayar almayın Çünkü full HD'nin size sunduğu ekran kalite oranı gerçekten azımsanmayacak derecede fazla bu sayede aslında neredeyse hem izlediğiniz filmlerden oyunlardan hatta bilgisayarı kullanırken bile fazlasıyla zevk alacaksınız ve eğer bu ekranı kullandıktan sonra farklı bir bilgisayarın karşısına geçerseniz o ekranın aslında size neler sunduğunun fazlasıyla farkına varıp o bilgisayarı aslında daha fazla seveceksiniz. İkinci bir özellik ise kesinlikle alacağınız bir bilgisayar performansa dayalı bir bilgisayar olacaksa içerisinde çift ekran kartına sahip olmak almasını da Unutmayın Çünkü bu sayede içerisinde bulunan ekran kartının bir tanesi bilgisayar normal çalışırken aktif bir şekilde çalışıyor. İkinci harici bir ekran kartı da hem oyun ve uygulamada ayrıca devreye giriyor. Bu sayede performans gerektiren uygulamalar olduğu zaman o ekran kartını kullanmış ve daha az elektrik tüketimine sahip oluyorsunuz. Hem şarjınız daha uzun gidiyor hem de daha fazla bir performans elde etmiş oluyorsunuz. Diğer bir seçenek tabii ki vazgeçilmez noktalardan bir tanesi olan RAM. Kesinlikle RAM'e edin. En az 8 GB ve DDR4 bir RAM alın. DDR4 bir RAM aldıktan sonra bu sayede birçok oyun ve uygulamada performans gerektiğinde o RAM imdadınızda fazlasıyla koşacaktır ve sizi yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda 8 GB'la sınırlı kalmayın. Bilgisayar aldıktan sonra farklı firmaların uygun DDR4แรมlerinden alarak bilgisayara takıp performansınızı arttırabilirsiniz. Ve bilgisayar alırken Şuna dikkat edin. SSD'li olan bilgisayarlarda genelde fiyat farkı fazlasıyla yüksek oluyor. O yüzden bana kalırsa bilgisayar alırken SSD'li bir bilgisayar değil de hard diskli performansı yüksek bir bilgisayar alın. Bilgisayar aldıktan sonra kendi bütçenize göre uygun kapasitesi yüksek SSD'ler alarak bilgisayarınıza takın ve performansı 7'ye 8'e fazlasıyla katlayarak bilgisayarınızı çılgınlarca kullanın. Bu anlattıklarıma dikkat ederseniz bilgisayarın diğer teknik özellikleri ve özellikle bir bilgisayar alıyorsanız klavye aydınlatması olsun. Çünkü bu sayede loş ortamlarda klavyeyi görmekte zorlandığınız ortamlarda o aydınlatma sayesinde işlevleriniz fazlasıyla performans ve hız kazanıyor ve bilgisayarı severek kullanma sebeplerinizden bir bir tanesi haline daha geliyor. Anlattığım özelliklere dikkat ederseniz çok güzel, çok iyi bir performansa sahip bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. Ve ufak bir tavsiyede daha bulunacağım. Letgo veya sahibinden.com gibi sitelerden ikinci el daha sıfır paketi açılmamış birçok bilgisayar veya farklı ürünler satılmakta benim tavsiyem garantisi olan ve açılmamış kutusu olan birazcık daha bütçeden ödün vermeden daha iyi bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. Unutmayın bir bilgisayar almadan önce kesinlikle güzel bir araştırma yapın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Illaki videoda eksik bilgi vermiş olabilirim veya yanlış şeyler de söylemiş olabilirim. Lütfen hatalarımı affedin. Bir sonraki aktörünün incelemesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.